Buraya iki sayı yazdım. İkisinin de birer basamağı dört. Bu dörtlerin değerini bulmak ve karşılaştırmak istiyorum. İsterseniz videoyu burada duraklatıp kendiniz yapmaya çalışın. Bu iki dörde bir bakalım. 110.413'teki dört burada. Peki neyi temsil ediyor bu dört? Bu birler basamağı. Yani üç tane bir var demek. Bir tane on var. 4 ise 100'ler basamağında. Yani, 4 tane de 100 var. O halde bu 4, 4 çarpı 100'ü, yani 400'ü temsil ediyor. Peki ya buradaki 4? Burası yine 1'ler basamağı. Yani 0 tane 1 var. 5 tane 10 var. 3 tane 100 var. 4 tane de 1000 var. Demek ki bu 4, 4 çarpı 1000'i temsil ediyormuş. O da, 4000'e eşit. Artık ikisini karşılaştırabiliriz. 110.413'teki 4, 54.350'deki 4'ün onda biri değerinde. Gayet mantıklı. Çünkü bu 4'ün yer aldığı basamak, bu 4'ün bulunduğu basamağın bir sağında. Bu 4, binler basamağındayken, pembe çember içine aldığım 4, Yüzler basamağında. Yani, rakamlar aynıysa, bir sağdaki basamağa geçmek demek, sayıyı 10'a bölmek demek. Binler basamağındaki 4, 4.000'i temsil ediyor. Yüzler basamağındaki 4, bunun onda biri olur. Onlar basamağında 4 olsaydı, o da yüzler basamağındaki 4'ün onda biri olacaktı. O halde, şöyle bir cümle yazabiliriz. 110.413 sayısındaki 4'ün değeri, 54.350 sayısındaki 4'ün değerinin 1 bölü 10'udur.